Ben gözleri yarim yabanlar Gönlüm divan emin benim Aman, aman Boydolık düşmelim, ölü Yoksa mıyım ayrılığım günü Aman, aman Çifti dışarı, kutu ben değil Çifti da kutu seni gittik sağlaman kızı Gitti zaman mut, bu beni tuttu beni Muttu da bu mut, beni Seni gittik sağlaman kızı Gitti mut, beni Şeker yemiş, tu gazları, balları vay vay Asalım mı ara kızı, asalım mı vay vay Senin için ammesine, yasalım mı vay vay Nasıl da şarava, asalım mı vay vay müdür ocağda ne hoş olur Ocak'ta, vay vay Şimdi ne hoş olur ocağda vay vay Sotlanır, vay, vay. Şekerim